Bismillahirrahmanirrahim. Vatandaşlarımızla olan temaslarımız devam etmektedir. Ziyaretlerimiz devam etmektedir. Özellikle de bu temas ve ziyaretlerimizin neticesinde ve mahalle temsilcilerimizin bize ilettiği bazı sorun ve sıkıntıları derledik. Siz değerli basın mensuplarıyla bunu paylaşmak istiyoruz. İlk husus yolların bir anda hepsinin asfalt çalışmasına alınması bu hem esnafı rahatsız etti, mağdur etti, hem de birbirine alternatif yolların kapatılması bir anda trafik sorunu ortaya çıkardı. Bir de halk ciddi anlamda israf boyutunu konuşuyor. Bir yıl önce, daha önceki yılda yapılan bir yol niye bozuluyor? Niye bu kadar çabuk bozuluyor, bu kadar çabuk tadilata yapılıyor? Sizin bir anda bütün yollardan toz, duman yükseltmeniz, her tarafı bozmanız ee, bu işi çok iyi yapıyorsunuz, çok iyi hizmet ediyorsunuz anlamını çıkartması Mahallelere de aynı kalitedeki hizmeti ulaştırmak zorundasınız. Ee, eski hayvan pazarının yerine, eski ilçe otobanına sem pazarı yapılabilir. Diğer bir husus içi otobüs servisleri e, ve otobüs sayıları yetersiz kalıyor. Vakandaşlar bu telefonunda müzdariptiler. E, ulaşımda e, konfor yok şu an e, ama vatandaşın hak ettiği kaliteli bir e, servis hizmeti yapılmalıdır. Bazı mahallede uyuşturucu maddeler usul bir şekilde satılmaktadır. Özellikle ülkün Mahallesi'nde vatandaşlar e, at ne yapacaklarını bilemiyor. Nasıl dile getireceklerini, nereye boşuralabileceklerini bilemiyorlar. Eski emniyet müdürü döneminde oralarda gece bekçisi görev alıyordu. Şu an o uygulama da kalkmış olan mahallelerde o ve çevresindeki civardaki mahallelerde e, bu önemli e, istikbalimiz olan çocuklarımız, e, uyuşturucu madde satıcıların insafına terk edilmemelidir. Diğer bir husus, Güneş Caddesi'ndeki damlama sistemlerinin çöpe atılması. Malumunuz Güneş Caddesi, yeni bir tadilattan geçti, ciddi bir para harcamdı. Peki o çöpe atılan damlama sistemi kimin cebine mal oluyor, kimin cebinden gidiyor? Yani bu israf niye, Ata bu israf birilerini niye rahatsız bile etmiyor, niye günden bile olmuyor? Diğer bir husus da, kenar mahallelerde özellikle çocuklar için oyun parkları ve yeşil alanlar yoktur. Az önce de ifade ettim. Siz e, hizmeti aynı etkisiyle bütün vatandaşlara, bütün mahallelere ulaştırmak zorundasınız. Kenar mahallelerde de çocukların oynayabileceği, e, vakit geçirebileceği park ve yeşil alanlar yapılmalıdır. Diğer bir husus çarpık ve sağlıksız kentleşme mevcut şu an maalesef e, ciddi anlamda e, vefaktan uzak bir şehirleşme oluyor. Hemen bütün apartmaların altında otopark var ama uygun yapılmadığı için ve denetlenmediği için de otopark kullanılmıyor. E, gelişi güzel, plansız, programsız bir çarpık şehirleşme oluyor. Bu değil. Operatif mahallesinin bazı noktalarda hala hayvan besiciliği yapılmaktadır. Onlarla mağdur edilmeden bu sorun da çözülmektedir, çünkü şehrin göbeğinde bu görüntüler boş olmuyor. Diğer bir husus, park ve bahçelerde son dönemlerde kavgalar arttı. Bunun önlenmesi lazım. Bu önlenebilir bir durumdur. Özellikle oradaki görevli şahıslar biraz daha hassasiyet göstererek bu iş önlenebilir. Diğer bir husus, otopark sorunumuz kent merkezinde yoğun bir ağaç kafi oluyor, otopark yeri yoktur. Ee, Endüstri Mislik Lisesi'nin mevcut yıkılan yeri şu an enkaz olarak duruyor. Orası dahi geçici olarak e, halkın hizmetine sunulabilir. Siz eğer halka hizmet etme anlayışında ve perspektifinde olursanız, yapılacak şey çok. Hizmetler kolaydır, altanatikler çözümler üretilebilir. Geri müzis çevre yollarında geç saatlere kadar durup, orada yüksek sesle müzik dinleyen, içki içen insanlar artık oradaki yakın hanelere, e, ve hastalık vermeye başlandı. Bu da önünmelidir. Diğer bir husus Tarım Ferdi Kooperatif marketleri daha dar gelirli mahallede açılmalıdır. Bu güzel bir uygulama, vatandaşa hizmet sunma anlamında. Zaten çok bir fiyat farkı da yok. Birkaç kuruşun fiyat farkı var ama siz öyle bir noktada açmışsınız ki daha gelirli vatandaş oraya gidip gelince kadar vatan yakıtı daha pahalıya mal olacak ona. O için Dar gelirliğe yakın merkezlerde de açılmalıdır, aynı hizmetler sunulmalıdır. Veysel Karani Mahallesi'nde Doğan Mahallesi'nde Barış Mahallesi'nde özellikle e, servis sorunları e, yaşanıyor. Geç saatte e, gidiliyor, özellikle hastaneye ulaşma bir saate yakın e, sürüyor. Ve Veysel Karani Mahallesi'nde sağlık hocam problemi var, e, proje var ama sağlık hocamın binası yok. Gerekçe bütçe gösteriliyor. Bir süre harcamalar yapılıyor şu an, sağlık önemli bir alandır, göz ardı edilecek bir husus değildir. Oraya da gerekli bütçeler ayrılıp sağlık ocağı bir an önce yapılmalıdır. Son olarak da şunu söyleyeyim, yerel yönetimler siyasi bir partinin bir birimiymiş gibi davranmayı bıraksınlar. Asıl görevleri ve işleri olan yerel hizmetlere odaklanıp onun da ulaşsınlar. Batımınız için teşekkür ederim.